Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak bugün sizlerle birlikte Darius ve Garon ile arkadaşlar aranda cana hoş geldiniz kanka hoşgeldin kardeş. Arkadaşlar bugün e, ben Taptelin falan e, jungle'ını arkadaşlar alışma Taptelin. E, Taptelin'de Darius var. Yani baş düşman canlı düşmanımla e, omuz omuza savaşacağız. Bakalım inşallah alırız. Dereceli maç bu arada. Biraz fokus atacağım. Ananı siktirmişsin Reis. Kim öldü lan? Jank veremedim ben oğlum ben ya. İslam adam da ölürüm kanka. Neyse dur ben direkt ormandayım ben lazım. Kanka tamam tamam. Çık çık çık çık çık. Alırız <gülüyor> <gülüyor> Abi, Çektim mi orayı? Çektim. Bide de amına oha. çekti tabii ki de gerizekalı bir de öde. O mu var ya şu an benim Kajik siyasi var için geçer şu an ya. Aynen. Biraz kanka late sen bayağı bulacaksın. Oğlum ben lan len hep adamları amına ah, koyacağım kanka sen rahat ol. Beni şimdi razıyorabilir ama sen iyisin ya. Oraya da alırsan kanka Aa. bu yan pilli git. Hadi dur dur dur dur. Free free free free. Tam aldılar abi çok güzel. Aa, tamam, çok güzel. Yan pilliysen al şundan sonra buraya gel. Tamam anasını kim ölüyorum. Bir de yapmam lazım. İki tam şunu çıkıyorum kanka bu arada biliyorsundur. elektriği de verdi oğlum burada var. kesin kaziks var ya evet tahmin ettim öldüm ben altı olmadan genk atamam kanka biliyorsun çok geri düşerim yoksa tamam çünkü kırgan çar oluyor anladın mı ya büyük ihtimal bir biz taşıyacaklar kanka videonun ortalarında video Geli olduğunu değilim. söyleyeceğim kanka videonun video söyleyeceğim bu arada bu videoyu izliyorsanız size selamlar kanka arkadaşlar kata Kanka biliyorsun yani oyun şeyini sevgiliyiz. Yani anladın sen bekle. Yani? Kim attı sandın büyük debala? Orb flash attı çocuk. Kanka sen hiç hiç girmeyin çık, çık çık çık direkt çık. bak anladım kanka atma sana. Evet. Ben kata gitmiyorum kanka tamam. Bakayım Kuşurunu, ya. acaba kuşlarında mı adam? Yok kuşlara bakayım şurada. Tamam ananı sikeyim. Hop merhabalar hk. Adama oğlum ne vurdum bak. oğlum? adama ne vurdum gördün mü ya? Adama ne vurdum lan ol Abi bir de adam yok oldu. Altı olsa var adam almışım biliyor musun? Kanka o bir daha sana sataşmaz bu adam. Ben, ben onun gözünü korkuttum kanka o bana daha gelemez. Sen yok. Biliyorum biliyorum gördüm. Kaç itme itme itme, itme itme itme hiç itmeye gangle hiç itme tamam mı? Bakadan gelme. 6 diyorum ya. Sen kat otan at. Evet, tadım 60 tadım. Bir yol sen sen gel beni Ben Tam sorer ben totemi kuracağım. Çok. Araya giriyor, araya geliyor. Çık çık. çık. Peki sen bilirsin. Ha ah, helal. Tamam mı? aferin. kata neden gelmiyor buraya Adam öyle bir şey yaptı ki bana görmen. Ben hala alt olmadım bu arada ya. Adam sen ne kanka Kazix tamam. Gördüm dayı bilecekler. Kule altına çıkma kanka ben sana altı ol, alt oluyormuş kanka tamam mı? şimdi direkt sana geleceğim. Tamam. Bak şimdi Rezal, Rezal da ölecek tamam mı Raiz? Aa kazıksız. Anne, ne Oğlum, ne? Oğlum çok kötü oynuyor Kata ya bak bilerek oynuyor kanka biliyor musun? Ne dedim ben sana? Ben sana ne dedim? Dive atacaktım ölecek dedin kanka. Raiz ölecek dedim mi Neyse ben direk redime gideyim. Bu yutam ne kadarmış oğlum ya. Jungle dönmüyoruz ki bilmiyoruz. 1625. Orada bir killim var benim. Hop! Adalet! Çaldım lan kill güzel. Güler mi acaba lan öyle bir şey olur mu yani? Acaba benim mavi mi oluyor lan acaba? Yo botayı gitmiş. Botaymış oğlum. O zaman gel vade girelim. Çabuk gel gel. Bana, bana vursun Arkadan vurdum kanka gördün mü? Can çalın Ben bunu Arkasından arkadan... mı vuruyorum ya? <gülüyor> Bizi mal ettin ya salsana kanka <gülüyor> Kalka Soladan gelsin. Çıkar Çıkarsın kanka ya. öyle bir şey yapalım mı? Tamam ya, ultim var bak ultim var Tamam mı? Delil falan lazım. Kanka sen... şurada beklesin. Şurada bekleyip. Oğlum bekle. bu bu kadar güvenirse sen bana gelsene bak biri geliyor kesin bana. Evet. Geldim. Girme girme çık çık çık çık. Çok kırgınım kanka şu an. Bir, bir kere bey attım. Ben direk karabaltı çıkacağım ya. Bot var. Hatta şöyle çıkayım ben. Can lazım bana can. Çok kırgınım. Ben de eğer lazer pil altından çıkarsa buraya gelirse kesin. Oğlum şimdi evet, aa, ki... harikası da kanka. Bilmiyorum ya. Ha bak bak bak bak. Ne Çok yapıyor her Kata kata yapıyor kata, yapıyor kata. Abi, elen elen elen. Diziyorum. Şu an mı diyalım ya? Evet. Iki. Hop iki üç üç oldu iki mi oldu? oldu? Kanavetiz geliyor, geldi. Ba bitti abi bu kadar. İttir bu çabuk ittir çabuk ittir çabuk gittir. İbarama espirsa anlarmısınızdur kanki büyük mas? Kobra mı? ya. Olm tarihi var sanıyorum biliyor musun kanga ya ağa be bitti bittirin bir tane bir daha vurdunuz bir tane vurdunuz şimdi bakın bir çuuda 11... vurdukturuz bir bak bak iyi vur vur vur, vur. <gülüyor> bunlar ne abi abi vur lan vur öldüydü mü ah be kanga yok yok abi jinx üçü çattı kanga al abi, al, atasın, abi. Atasın. al abi al geliyorlar geliyor gel geride gel, uçsada mı kaç kaç al kaç öldü aldık aldık hihihi yani. <gülüyor> abi şey burdan niye kadar yardık mı ama kata, kata zaten düz ol, düz ol, düz ol. kata oynayan herkes zaten öyle yapar kanga jungle oynuyorsanız lütfen bak bunu izleyenler söylüyorum lütfen ama lütfen direkleri ve vadileri oynayın bak lütfen yani artık bıktık artık düzgün jungle doctora'ya da izleyen biri varsa yani Unutsa bile Abi, yani söyleyeyim. o objektifleri oynayın ya. O oyunu onlar kazandık. Evet oyunu bunlar bak. Ben mesela nasıl kule açtık? gördünüz yani. Adamlar tutmak, tutuyor 3 kişi 4 kişi görüyor mü? Mesela yani... alamet olmasaydı inhiye kadar yaramaz. Evet aynen öyle. Alamet olsa zaten o yani maksimum kule alırdı kanka. Devamında diğer kulelere vururduk yani. O da oyun uzardı. Şimdi bir tane daha alametimiz var. Bir yerden salacağız onu? Şimdi bir tf, TF yapsak. Böyle güzel bottan açmayı düşünüyorum kankadan ya. Kanka senin flash'in var mı? Var. Birisini teklersin sen. Karabalta çıktım öyle düşüm ama. Jinx Jinx Jinx tekle onu. Oğlum teklemem teklemem. Minion yok İzliyorum. şu an. Çek çektin. <gülüyor> <Burası> <gülüyor> Kanka adalet kimde kaldı? Yine benle kalmadı oğlum. Tilt oldum lan biliyordu. Ölmeyeyim. <gülüyor> Vadi aç <eti gülüyor> mı? <mi? gülüyor> aç aç aç. Aç oğlum öl öl öl öl sen tek yiyecek Gök gök gök. götüyorsa girsin hadi bekliyorum. Aha. Kanka ananı bacını. <gülüyor> Kaziks! Lan bir istiyorum oh. lan. <gülüyor> Can Çekil. Can Can <gülüyor> Abi benim. ya Amunokonu çekilceğiz gel lan buraya pezevenk Oha nereye atlıyım buraya atlıyım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Beyze atmasaydın kardeşim Kalistekiyos cakılıyım Reza Abi adam Garen değil defa oynuyor valla belli diyor ne, ne alaka kanka <gülüyor> Bir <gülüyor> ihtimal büyük ihtimal jetimi çıktım içindeyim mi? Adam 250 k. Adam 250 k. Kanka tek güzeli kaldı bu arada kanka. Şey de var. Nasıl diyeyim? Tamam bunlar burada öğlene geri zekalar gelmedi kanka. Uç. Uç. Sadece uçturuyorum bak. 3 kişiler. Arkadaşlar bir de vadi atacaksanız tavsiye olarak veriyorum. Çünkü bende işe yarıyor. Ee, adamlar e, böyle TF'lerdeyken yokken açın tamam mı yani. Şu an ben direk açmam lazım. Şu aslında bunu bilmem. Biz de yeriyor ama siz de Aynen çünkü Darius bize garanti. It it it it çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk. Ben buranın iyiye kadar çekiyorum aç, aç, kanka. Aç aç aç aç aç aç aç. Oğlum GG tamam, oyun bitti kanka. Sen oraya <gülüyor> vururken benimki şu da ki iyiye çıktı. Şunu açalım ya da hızlı Oğlum vurdu ne vurdu vurdu. Takat atacak onu şimdi bir izle bak atmadı lan. Şimdi. Abi buna da vurdurursak yani Gel gel şuraya vur gel şuna vur Gel evet, vur vur, vur. <gülüyor> Abi efsane <gülüyor> ya Benim efsane ya Abi bir anda önümüz var da şimdi yok Efsane gir gir gir gir gir gir gir gir gir gir gir Hop bir anda var mı <gülüyor> Neyse güzel kanka o da güzel <gülüyor> Gir abi gir abi Darius Darius Darius Darius Darius Darius Darius hayır hayır hayır hayır hayır Ebele Ebele Ebele Ebele Darius neden girmedi kardeşim Kanka hafiften satmaya başladık diye düşünüyorum Evet Katoya daha mahvedecek bence Korkma ben seni korurum Katoşuna bir tek atman var mı? Yokmuş. Ananım oğlum laks çok pis bu Hop bir anda ultim var mı? <gülüyor> Kim attı onu? Hop bir anda ananı bacını söylemem var mı? Varmış. C Neyse arkadaşlar. Bugün de videonun sonuna geldik. Daha fazlasında katmıyorum. Eğer kanalıma abone siz abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay. Hey Darius. Bay. Sıkıyorsa bye. Barona gel.